Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Polat'lığımıza yapmış olduğu hizmetleri yerinde görmek için, yerinde e, takip etmek için bugün Beyceyiz Köyü'ndeyiz. Gedikli Hacı Turul tarafından başlayan beş köyü e, içine alan grup yolu yaklaşık 5-6 güne kadar bitmek üzere. E, Büyükşehir e, Belediyesi Polatlı'mızdaki tüm grup yollarını dizilme süresi içinde seçimlerden önce, bu hizmet döneminde, bu seçim döneminde bütün grup yollarını bitirme e, azmin dedim. Şimdi e, Polat da bildiğiniz üzere grup yollarının tamamı bozuk. E, şimdi e, Büyükşehir Meclisinde e, büyük, Büyükşehir ve ilçe ilçe belediye başkanlarımızımızın tamamı grup yollarının bozuk olduğundan bahsediyor. Büyükşehir şu anda e, her ilçede grup yollarını düzeltmeye devam ediyor. Gördüğünüz üzere bu yol 29 kilometre olan bir yol. E, i̇nşallah 5-6 güne kadar da bitirmiş olacağız. E, önümüzde 3 senemiz kalıyor. İnşallah bu 3 sene zarfında da da e, yapılmayacak, girilmeyecek grup yolu kalmayacak. E, tabii Mansur Bey e, iyi niyetli olarak çalışıyor. E, çalışmaya da devam edecek biraz para yönünden sıkıntısı var büyük şehirin, bu pandemiden dolayı da biraz para sıkıntısı tabii ki oluyor. Ama iyi niyeti olarak bu seneki bütçenin yüzde hemen hemen 65-70'ini yatırım ayıran bir bütçe geçirdik. İnşallah Polat da bundan nasibini alacak ve yatırımlar devam ediyor. Sevilgen. Yolumuzun yapılmasında emeğe geçen Mansur Başkanıma ve burada çalışan tüm işçi arkadaşlarıma, şeflerime hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yani biz bu yoldan çok muzdariptik. Şimdi çok güzel oluyor inşallah. Bunun devamının gelmesini, köyümüze yapılacak hizmetlerin devamının gelmesini de arzu ediyoruz. Önceki yapılan işler sadece zirti serip üstüne mucuru döküp bir de hazır yolumuzu bozdular 2-3 sene önce. üç 3 senedir biz çok sıkıntı çekiyorduk bu yoldan. İnşallah şimdi iyi olacak. Çok teşekkür ediyorum. 2-3 dönem önce de bu yol için müracaatlar yapıldı. Fakat ilgilenen olmadı. Sağ olsun Mansur Başkanı'ndan Allah razı olsun. Ondan, ekibinden, felişlerinden, buradaki felişlerinden, Ankara'dakından hepsinden Allah razı olsun. İnşallah Polatlı'ya kadar varacağız. 29 kilometre yolumuz vardı. 5 kilometre kadar kaldı. Onu da en kısa zamanda tamamlayacağız. Bütün çalışanlara emriye geçen herkese teşekkür ederim.